Paket servis ekranı nasıl kullanılır? Restoran modülümüzü çalıştırdığımızda bir diğer ekranlarımızdan sonuncusu bir diğer ekranlarımızdan biri de paket servis satış ekranıdır. Paket servis satış ekranımızı çalıştırdığımızda burada paket servis hizmeti veren restoranlarımız için kullanılacak olan ekran yer almaktadır. Sol tarafta yer alan müşteri bilgileri, aşağıdaki bölümde ise müşteriye ait son sipariş detayları, sağ alanda siparişe yazılabilecek sipariş notları, orta bölümde yer alan açık paket listesinde daha öncesinden alınmış olan sipariş listeleri ve dokunmatik ekranda da kullanılabilecek işlem butonları yer almaktadır. Bu ekran aynı zamanda Color ID desteği de sağlamaktadır. Color ID işlemi için bir sonraki videomuzu inceleyebilirsiniz. Burada bir müşterinin siparişini alabilmek için öncelikle müşterinin rehberden veya telefon numarası ile Arama işlemini sağlarız. Örneğin girmiş olduğumuz telefon numarası şeklinde bir numarada bul dediğimizde daha önceden sipariş vermiş ise müşteri bilgileri gelir. Eğer burada bir numara bulamaması durumunda numaralı arıyor, yeni kart aç veya aramayı dikkate alma şeklinde numaraya göre işlem yapılabilmektedir. Daha sonrasında buradan Müşteri ile ilgili herhangi bir güncellenen bilgi olması durumunda müşteri ekli butonundan düzenle denilerek bizi müşterinin rehber kartına götürecek örneğin adres değişikliği olması durumunda şeklinde güncel adresini girerek kaydedebileceğiz ve bu şekilde yeni siparişin alınmasını sağlayabilmekteyiz. Eğer bir müşteri mevcut rehber listesinde yoksa bu alanları doldurup cariye veya rehbere ekleme işlemi de sağlayabilmekteyiz. Burada aynı zamanda bekleyenler bölümü yer almaktadır. Kalır ID cihazımızı sisteme bağladıktan sonra burada arayan numarayı üzerine farklı bir numara araması durumunda bekleyen listesini alabilir ve bekleyen listesinden geri döndürerek sipariş işlemine devam edebilmekteyiz. Sağ alana geldiğimizde bu müşterimiz için herhangi bir sipariş aldığımızı düşünürse menü kısmına tıkladığımızda karşımıza menü ekranı gelecek ve burada Paket servis için söylenilecek olan ürünleri seçip siparişi kaydettiğimizde karşımıza parametrik olarak açılan paket servis notları çıkacak. Bu paket servis notlarında paket servis için örneğin şeklinde notumuzu belirtip telefonda paket servis notu için almış olduğumuz ödeme şeklimizi buradan Belirterek işlemimizi kaydettiğimizde müşterimizin siparişini sağ tarafta açık paketler listesinde gördüğümüz üzere almış olacağız. Burada açık siparişlerimize toplu kurye atama işlemi gerçekleştirebilir, hızlı ödeme alabilir, sipariş için yeni bir ürün eklenecek ise yeni bir ürün ekleyebilir, almış olduğumuz beklenen ödeme şeklini değiştirebilir, siparişlerimizde özellikle yemek sepetinden gelen siparişlerimiz için onaylama işlemi sağlayabilir, siparişimizin bir çıktı formunu alabilir veya buradan seçmiş olduğumuz siparişimiz için kurye atamasını gerçekleştirebilir. Örneğin kurye 1 diyerek kaydetme işlemini sağlayabilir veya burada ödeme alma işlemi ile ödeme kısmında hayır olan siparişlerimiz bizim için ödeme alınmadığı anlamını taşımaktadır. Siparişimizi seçip ödeme al dediğimizde karşımıza ödeme planları gelecek. Seçilmiş olan ödeme planı buradan neyse ilgili ödeme planını seçerek işlemimizi kaydederek siparişimizi açık paket listesinden düşürebilmekteyiz. Ödemesi alınanları görmek için yine buradan çek baksımızı işaretlediğimizde burada devam ettiğimizde değiştir alanında sipariş için değiştirilebilecek alanlar var ise değiştirme işlemi sağlayabilir. İptal et ile siparişi iptal edebilir. Reddetme ile yemek sepetinden özellikle gelen siparişlerimizin red işlemini gerçekleştirebiliriz. Kasa devrinde ise gün sonunda kuryelerimize devretmiş olduğumuz kurye kasalarının devrini merkez kasaya devir işlemini gerçekleştirebiliriz. Bu ekranda açık paket listesindeki kolonlarımızı incelediğimizde karşımıza ödeme kısmında ödemenin alınıp alınmadığı bilgisi yer almaktaydı. YS ve YS cevap kısmında ise yemek sepetinden gelen siparişleri tanımlamaktadır. E kolonuna filtre verdiğimizde bizim için bu yemek sepetinden gelen siparişler olmakta ve YS cevap ise siparişleri onaylamamız durumunda. Bu şekilde yemek sepetine siparişimizin onay cevabını dönmüş oluruz. Paket servis işlemlerimiz bu şekilde tamamlanmakla birlikte ekranımızdan kapat ile çıkış sağlayabilmekteyiz. Paket servis işlemlerimizi bu şekilde tek bir ekrandan yöneterek mobil restoran özellikleriyle de garsonlarımız ve kuryelerimiz için hızlı işlem yapılmasını sağlayabilmekteyiz.